Değerli Türkiye'nin tarihsel zaman haber bültenine karşınızdayız. Ben Yüzüben Tarik Maza, Tarik ana haber bültenini başlıyor. Yaklaşık e, bir saate kadar bu ekranlarda günün eşkan gelişmeleri seçip paylaşacağız benim. Ana haber bültenimiz başlıyor. Sosyal medya kanallarımızda şöyle bir tanışacak olursak: Sosyal cep Tarik Haber, Pinterest, Tarik Haber, Telegram, TikTok, TV, Facebook, Haber, LinkedIn, Tarik Haber, Yayı Haber. Tambır, Tarık Haber, İnsan Ahmet, Tarık Haber, Twitter, Tarık Haber, Reddit, Grants, Tayyip 78, YouTube, Tarık Haber TV, VK, Ömer Tarık, Yılmaz hesaplarıyla yayındayız. Diğer sosyal medya e, kanallarımızı şöyle bir tanıtacak olursak efendim. E, örneğin Bigolay'da yayındayız. kolay Big kanalımız Tarık Haber TV'den bizlere ulaşabilirsiniz. Obcanlı yayında yayınlar Değerli dostlar Obcanlı yayın kanalımız tarih Haber TV'ler bizlere ulaşabilirsiniz. Likede yayındayız dostlar. Likede kanalımız Tarık Haber TV'den bizlere ulaşabilirsiniz. Hello Star Twitch'te yayındayız. Twitch kanalımız Darka Battle DM'de olarak açabilirsin. Popolay'da yayınlarınız Popolay kanalımız Dark Haber'de müzir bir zira ulaşabilirsiniz. Twitter'dan bile uzun sohbet odaları var değerli dostlar, Twitter'dan katılabilirsiniz. efendim ilk haberimize geçiyoruz değerli dostlar. Dediğimiz gibi yaklaşık e, saattir bu ekranda olmaya çalışacağız. ilk haberimize geçiyoruz. Türkiye referandumu mı gidiyor merak edilen yanıt sosyal medyadan geldi değerli izleyenler. Erdoğan çağrısına Kılıçdaroğlu'dan yanıt geldi. Kam teklifini destekle ne referandumu dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan Malakya'yla yaptığı konuşmada başörtüsü teklifi için CHP'li Kılıçdaroğlu'na referandum çağrısı yapmıştı. Kılıçdaroğlu da bu çağrıya sosyal medyadan yanıt verdi. Kan teklifini destekledi. diyen yani Kılıçdaroğlu Erdoğan'a seslenerek ne referandumu karşılığını verdi. Haber. Haber. Güncel. Erdoğan'ın çağrısına Kılıçlaroğlu'ndan yanıt geldi, kanun teklifini destekle, ne referandumdu? Erdoğan'ın çağrısına Kılıçlaroğlu'ndan yanıt geldi, kanun teklifini destekle, ne referandumdu? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Malatya'da yaptığı konuşmada başörtüsü teklifi için CHP lideri Kılıçlaroğlu'na referandum çağrısı yapmıştı. Kılıçlaroğlu da bu çağrıya sosyal medyadan yanıt verdi. Kanun teklifini destekle diyen Kılıçdaroğlu Erdoğan'a seslenerek ne referandumu karşılığını verdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başörtüsü teklifi için CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yaptığı referandum çağrısına yanıt geldi. Kılıçdaroğlu sosyal medya hesabından ne oldu, çakma orbanlık mı yapacaksın Erdoğan? Burası Türkiye, Macaristan değil. Kanun teklifini destekle, ne referandumu? Kaçmazsan bu iş çözülür, erkekler kadınların giyim kuşamını konuşamaz hale gelir. Var mı sende o cesaret? İfadelerini kullandı. Erdoğan ne demişti? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Malatya'da yaptığı konuşmada, yeni, sivil, özgürlükçü bir anayasa kavuşturma mücadelemizi seçimden sonra da sürdüreceğiz. Şunu da yapabiliriz. İlk defa bugün Malatya'da açıklıyorum. Hadi, sıkıyorsa gel bu işi referanduma götürelim halba da bu iş çözülmüyorsa kararı millet versin ifadelerini kullanmıştı. Son dakika Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na başörtüsü için referandum çağrısı. İlk defa bugün açıklıyorum. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Ana haber bültenimiz devam ediyor değerli izleyenler. Yaklaşık bir saattir bu ekranlardayız ve diğer haberimize geçiyoruz. Ve Başakşehir maçı başladı değerli izleyenler. Fenerbahçe kendi evinde Medipol Başakşehir arıyor. Maçta 7. dakika oynanıyor. Maç Ülker Stadyumunda oynanıyor. Maçı Zorbay Küçük yönetiyor. Bu maçı canlı anlatımlarla sosyal medya kanallarımızdan takip edebilirsiniz değerli izleyenler. Özellikle Twitter ve e, Twitter'dan. Ve e, Twitter'dan ve değerli izleyenler bir kolaydan takip edebilirsiniz. Tekrar doğru gidiyoruz. Erdoğan'dan faiz mesaj geldi. Özel sektör bankalarına da düşürmeye başladı değerli izleyenler. Son dakika abone göre Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ekonomi mesaj geldi. Şu anda faiz lobileri çökmeye başladı dedi. Son dakika haberine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan sivil toplum kuruluşları ve sektör temsilcileri buluşmasında konuştu. Ekonomi alanında da değerlendirmelerde bulunan Erdoğan'ın şu anda faiz lobileri çökmeye başladı. Artık faize tek haneli rakama doğru gidiyoruz. Özel sektör bankalarda da faizleri başladılar diye konuştu. Haber. Haber. Politika. Son dakika Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ekonomi mesajı. Şu anda faiz lobileri çökmeye başladı. Son dakika, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ekonomi mesajı. Şu anda faiz lobileri çökmeye başladı. Son dakika gelen habere göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sivil toplum kuruluşları ve sektör temsilcileri buluşmasında konuştu. Ekonomi alanında da değerlendirmelerde bulunan Erdoğan, şu anda faiz lobileri çökmeye başladı. Artık faizde tek haneli rakama doğru gidiyoruz. Özel sektör bankaları da faizleri düşürmeye başladılar diye konuştu. Son dakika, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sivil toplum kuruluşları ve sektör temsilcileri buluşmasında açıklamalarda bulundu. Ekonomi alanında da önemli değerlendirmelerde bulunan Erdoğan, faiz lobilerinin çökmeye başladığını, artık faizde tek haneli rakama doğru gidildiğini söyledi. Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle. Elini vicdanına koyan herkes Türkiye'nin son 20 yılda kat ettiği mesafeyi görüyor. Yeşil sermaye yaftası vurulan Anadolu'daki girişimcilerimiz dışlanıyordu. Eğitimden sosyal hayata pek çok alanda insanımızı tek tipleşmeye zorlayan bir anlayış hakimdi. Göreve geldiğimizde ekonomisi çökmüş, diplomasisi zayıf bir Türkiye tablosuyla karşılaştık. Önce Allah'ın yardımı, sonra milletimizin desteğiyle daha evvel hayal dahi edilemeyen nice reformu tek tek hayata geçirdik. Kamu hizmetlerinin merkezine vatandaşına hizmetkar olan Kerim Devlet yaklaşımını yerleştirdik. Faiz lobileri çökmeye başladı. Anayasa Hakemesinin kapısında nöbet tutanlara rağmen başörtüsü meselesini çözüme kavuşturduk. Türkiye'nin her yıl ortalama %55 oranında büyüttük. Şu anda faiz lobileri çökmeye başladı. Artık faizde tek haneli rakama doğru gidiyoruz. Özel sektör bankaları da faizleri düşürmeye başladılar. Terörle mücadeleden savunma sanayisine kadar her alanda eşsiz başarılar kazandırdık. Eğitim, sağlık, adalet, emniyet, ulaşım, tarım, diplomasi dedik. Hepsinde Türkiye sıçramasını yaptı. Aile zayıfsa millet de zayıftır. Dünya ve Türkiye değiştikçe elbette milletimizin beklentileri de farklı hale gelmektedir. Hükümet olarak reform irademizi güçlü bir şekilde sürdürüyoruz. Şu iki hususu altını çizerek ifade etmek isterim. Türkiye'de vatandaşa hizmet noktasında kimse bizim elimize su dökemez. 2- Milletimizin talep ettiği yeni reformları hayata geçirme konusunda da hiç kimse bizimle yarışamaz. Kısa süre önce muhalefete samimi bir çağrıda bulundu. Gelin tarihinizde ilk kez çözümün parçası olun dedik. Amacınız şov yapmak değilse bunun yolu bellidir. İçeri mayınlarla dolu yasa teklifleriyle milletin vaktini çalmayın. Olmadık bahaneler öne sürerek ipe un sermekten vazgeçin. Gerçekten dürüstseniz bu işi anayasa değişikliğiyle kalıcı bir çözüme kavuşturalım. Güçlü aile, güçlü millet demektir. Aile zayıfsa, millet de zayıftır. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na başörtüsü için referandum çağrısı. İlk defa bugün açıklıyorum. Türkiye artık en sancılı konuları bile büyük bir olgunlukla konuşacak bir iklime kavuştu. Önümüzdeki dönemde Türkiye'de birlik. Beraberlik ve kardeşlik zeminini daha da güçlendirecek yeni adımlar atmayı sürdüreceğiz. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Er Şu başka yer daha bu açıklamaları yaptı değerli izleyenler. Ve diğer haberimize geçiyoruz. İki çocuk annesinin acı sonu geldi. Yakınlara korkunç manzara ile karşılaştı değerli izleyenler. İki çocuk annesi kadının feci sonu geldi. İş yerinde başına vurulmuş halde ölü bulundu. Kan dondurulayıp İzmir'in Bournemouth meydana geldi. Ayakkabı atölyesi sahibi iki çocuk annesi 2 yaşındaki Hulya Şevvalci ye iş yerinde başından vurulmuş halde ölü bulundu. Polis ekipleri öldürülen kadının 6 ay önce evlendiği ve boşanma aşamasında olduğu 9 yaşındaki Kayi'i arıyor. Haber. Haber. Güncel. İki çocuk annesi kadının feci sonu. İş yerinde başından vurulmuş halde ölü bulundu. İki çocuk annesi kadının feci sonu. İş yerinde başından vurulmuş halde ölü bulundu. Kan donduran olay İzmir'in Bornova ilçesinde meydana geldi. Ayakkabı atölyesi sahibi iki çocuk annesi 52 yaşındaki Hülya Şerlavcı'yı iş yerinde başından vurulmuş halde ölü bulundu. Polis ekipleri öldürülen kadının 6 ay önce evlendiği ve boşanma aşamasında olduğu 59 yaşındaki K. Üyeyi arıyor. Olay Işıkkent Ayakkabıcılar sitesinde saat 00.30 sıralarında meydana geldi. Ayakkabınla kış atölyesi sahibi Hülya Şeldavcı Üyeyi ulaşamayan yakınları iş yerine gitti. Yakınları Hülya Şeldavcı Üyeyi kanlar içerisinde hareketsiz bulunca 112 acil çağrı merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Hülya Şerlavcı yeğenin tabancayla başından vurularak öldürüldüğü belirlendi. Hülya Şerlavcı yeğeninin cesedi olay yerinde yapılan inceleme sonrası, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis ekiplerinin cinayet şüphelisi olarak Hülya Şerlavcı yeğenin eşi K.Y.'yi Ye aradığı bildirildi. Uzaklaştırma kararı aldırmış. Hülya Şerlavcı yeğenin kendisi gibi iki çocuğu olan K.Y. ile 6 ay önce evlendiği, bir süredir ayrı yaşayan çiftin boşanma aşamasında olduğu öğrenildi. Öte yandan, Hülya Şerlalcı yeğenin tehdit edildiği gerekçesiyle hakkında dört kez suç duyurusunda bulunduğu keliğe için uzaklaştırma kararı aldırdığı ifade edildi. Polis ekiplerinin olayla ilgili soruşturması sürüyor. D.A. İstanbul Barosu toplantısında dikkat çeken anlar. Kürsüde saçlarını kestiler. Bunu yapmak zorundayım. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Üç araba birbirine girdi. Ölü ve yaralılar var. Erdoğan'dan kripto para mesajı, Merkez Bankası çalışma yürütüyor. Yarı çıplak ve elbisesi ıslak halde bulundu. Ana haber bültenimiz devam ediyor değerli dostlar. Yaklaşık bir saatte bu ekranlardayız ve diğer haberimize geçiyoruz. Maçta net gol kaçtı değerli izleyenler ve maçta 14 dakika oynanıyor. Maçı dediğimiz gibi sosyal medya kanallarımızdan takip edip edebilirsiniz. Alt limit belli olduğu daha da artabilir. Asgari ücrette yeni hesap yeni rakamlar ortaya çıkmaya başlıyor değerli izleyenler. Son dakika abine göre asgari ücret zammı için yeni hesap yeni rakam alt belli olduğu daha da artacaktır. Son dakika abine göre asgari ücret zammı için nefesler olurken tahminler gelmeye devam ediyor. Ocak 2023 asgari ücret zammı ile birlikte geri 7500 seviye dayanacağına yönelik iddialar söz konusuydu. Ancak yeni asgari ücret için yapılan hesaplamada 8067 lira öne çıktı. Konuya ilişkin ise Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'dan kritik bir açıklama geldi. Peki asgari ücret ne kadar olacak? İşte son dakika haberin en detayları. Finans, finans, ekonomi. Son dakika asgari ücret zammı için yeni hesap, yeni rakam. Alt limit belli oldu, daha da artabilir. Son dakika, asgari ücret zammı için yeni hesap, yeni rakam. Alt limit belli oldu, daha da artabilir. Son dakika, asgari ücret zammı için nefesler tutunurken, tahminler gelmeye devam ediyor. Ocak 2023 asgari ücret zammı ile birlikte tutarın 7500 TL'ye dayanacağına yönelik iddialar söz konusuydu. Ancak yeni asgari ücret için yapılan hesaplamalarda 8067 lira öne çıktı. Konuya ilişkin ise Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fılat Oktay'dan kritik bir açıklama geldi. Peki asgari ücret ne kadar olacak? İşte son dakika haberinin detayları. Son dakika, yıl sonu yaklaşırken 2023 Ocak asgari ücret ne kadar olacak sorusu daha da merak edilir hale geldi. Bu kapsamda asgari ücret tespit komisyonu aralık ayında toplanarak milyonlarca çalışanın gelirini belirleyecek yeni asgari ücret zammına ilişkin kararı verecek. Asgari ücrete enflasyon oranlarının üzerinde bir artış yapılacağı, Cumhurbaşkanı Erdoğan başta olmak üzere ekonomi yönetiminin başındaki kritik isimler tarafından birçok kez dile getirildi. Bu kapsamda aralık ayında belirlenmesi beklenen oran için enflasyona bağlı oranlar da ortaya çıkmaya başladı. Peki... 2023 Ocak ayı asgari ücret zammı ne kadar? Kaç TL olacak? İşte masadaki yeni rakam. Erdoğan'dan zam mesajı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, gündeki grup toplantısında ekonomiye ilişkin mesajlar vererek asgari ücrete ilişkin konuşmuştu. Erdoğan konuyla ilgili olarak, önümüzdeki başında daha ileri adımlar atarak telafi sözümüzü yerine getirmeyi sürdüreceğiz ifadelerini kullandı. Asgari ücrette %94,6 oranında kümülatif artış. Erdoğan'ın asgari ücret mesajının üzerine Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fırlat Oktay da heyecanlandıran bir açıklamada bulundu. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fırlat Oktay, Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonu'ndaki 2023 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu teklifi sunumunda, AK Parti hükümetleri döneminde hiçbir çalışan ve emekliyi enflasyona ezdirmediklerini ve bundan sonra da ezdirmeyeceklerini vurgulayarak, bu yıl asgari ücrette %94,6 oranında, kamu görevlilerinin ve memur emeklilerinin ücret ve aylıklarında %85,5 oranında, Sosyal Sigortalar Kurumu ve vakıf emekli aylıklarında ise %78,6 oranında kümülatif artışlar yaptıklarını kaydetti. Yeni rakam 8 binası 67 lira. Yeni asgari ücret için 7500 ile 10.000 lira arasındaki rakamlar konuşulurken son enflasyon hesaplamasıyla bir rakam daha gündeme geldi. Sabahta yer alan haberde, enflasyon verisine göre şu an Sosyal Sigortalar Kurumu ve bağkur emeklileri için %7,05, memur ve memur emeklileri için %8,05 zam oranı belirdi. Merkez Bankası Ekim ayı piyasa katılımcıları anketine göre 2022 enflasyon rakamlarının %67,78 olması bekleniyor. Son 5 yılda asgari ücretin her zaman enflasyonun üzerinde gerçekleştiği görüldü. Bunun ortalaması da %32,31 oldu. Yani son 5 yılda asgari ücret ortalama olarak 32,31 enflasyonun üzerinde oldu. Bu ortalama ve Merkez Bankası'nın Ekim ayı piyasa katılımcıları anketi sonuçlarına göre 2023 asgari ücret tahminine göre asgari ücret ocak zammı %46,68 oldu. Bu durumda net asgari ücretin 8067,74 TL olarak açıklanması bekleniyor. Refah payı da eklenecek. Asgari ücret ocak 2022 döneminde %50,5 oranında artışla bürüt 5004 TL'ye net ise 4253,40 TL'ye yükseldi. Bu dönem asgari ücret üzerinden gelir ve damga vergisi kaldırılarak işçinin yanında işveren de sevindi. Temmuz döneminde ise yaklaşık %30 artışla brüt 6471 Türk Lirası net olarak ise 5535 TL oldu. Ekonomi yönetiminin açıklamalarından yola çıkılarak asgari ücret zamının kesinlikle enflasyon oranının altında olmayacağı dile getiriliyor. Bu nedenle beklenen enflasyon rakamları ile hesaplanan asgari ücret bir alt limit olarak hesaplara yansıyacak. Ama bu sene yine enflasyonun üzerinde bir refah payı verileceği de kulislerde konuşuluyor. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Sözleşmeli kadro, evliyete, vergi oranları. Asgari ücret için sınır olarak o rakamı gösterdi. Gerçekleşirse. Merkez Bankası faiz kararı belli oldu. En çok aranan haberler. Ana haber <gülüyor> bültenimiz devam ediyor değerli dostlar. Yaklaşık bir saattir bu ekranlardayız ve diğer haberimizi devam ediyoruz. De Dört oldu. Bir isim daha İYİ Parti'ye katıldı değerli izleyenler. AK Parti ve MHP'ye görev yapmıştı. Bir isim daha İYİ Parti'ye katıldı. MHP ve AK Parti'ye görev yapan Talip Kaban'ın rozetini Akşener taktım. Siyasette son günlerde yaşanan transferer gündemindeki yazıcaklığını korurken bir isim daha İYİ Parti'ye katıldı öğrenildi. Erzincan'a MHP Belediye Başkanlığı yapan bir dönemsi AK Parti'de milletvekili olan Talip Kaban İYİ Parti'ye katıldı. Bu gelişmeyle birlikte son birkaç haftada İYİ Parti'ye 4 yeni isim katılmış oldu. Haber. Haber. Güncel. Bir isim daha İYİ Parti'ye katıldı. Milliyetçi Hareket Partisi ve AK Parti'de görev yapan Talip Kaban'ın rozetini Akşener taktı. Bir isim daha iyi partiye katıldı. Milliyetçi Hareket Partisi ve AK Parti'de görev yapan Talip Kaban'ın rozetini Akşener taktı. Siyasette son günlerde yaşanan transferler gündemdeki sıcaklığını korurken bir ismin daha iyi partiye katıldığı öğrenildi. Erzincan'da Milliyetçi Hareket Partisi belediye başkanlığı yapan, bir dönem ise AK Parti'den milletvekili olan Talip Kaban, İYİ Parti'ye katıldı. Bu gelişmeyle birlikte son birkaç haftada İYİ Parti'ye dört yeni isim katılmış oldu. İstifalar, transferler, siyaset dünyasında yaşanan son gelişmeler gündemi bir hayli hareketlendi. Geçtiğimiz günlerde, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eski doktoru Turhan Çömez, Habertürk yazarı Kürçak Zorlu, İYİ Parti saflarına dahil olurken AK Parti'den istifa eden Ahmet Eşref Fakı Baba'nın da İYİ Parti'ye katılacağı öğrenildi. Kulislerde başka geçişlerin ve istifaların da olabileceği konuşulurken İyi Parti Genel Başkan Danışmanı Ömer Karakaş dikkat çeken bir haberi paylaştı. Rozetini Akşener taktı. Twitter hesabından açıklama yapan Ömer Karakaş, Talip Kaba'nın İyi Parti'ye katıldığını duyurdu. Erzincan'da iki dönem Milliyetçi Hareket Partisi Belediye Başkanlığı yapan, bir dönemde AK Parti Milletvekili olan görev alan Kaba'nın rozetini Genel Başkan Meral Akşener'in taktığı açıklandı. Arakaş paylaşımında şunları söyledi. Bugün, liderimiz Sene Emeral Akşener, daha önce iki dönem Erzincan ilimizin Milliyetçi Hareket Partisi Belediye Başkanlığını yapmış, bir dönemde AK Parti Milletvekilliği yapmış olan Sene Talip Kabana rezetini takarak partimize katılımını gerçekleştirmiştir. kendisini Yeniler ailesine hoş geldiniz diyor. Öte yandan kulislerde, VDP'li Oktay Vural'ın da iyi partiye geçeceği iddiaları yer aldı. Canlı yayında çarpıcı Meral Akşener iddiası. Deniz Zeyrek güçlü bir bakandan duydum diyerek açıkladı. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Ana haber bültenimiz devam ediyor değerli dostlar. Yaklaşık bir saattir bu ekranlardayız ve diğer haberimize geçiyoruz. Altay Bayınır'a sürpriz o pankartta neler yazdı değerli izleyenler. Fenerbahçe-Başakşehir maçı öncesinde o an geldi 6 bayındır ve tribünde açılan pankart. Super Toros Super League'in 11. haftada Fenerbahçe ile Başakşehir karşı karşıya geldi. Sarıla Cüretler'in Altay bayındır. Maç öncesinde ısınma hareketlerine başladığı anda Ülker Stadyumu Şükrü Saracoğlu Stadyumu'nu dolduran taraftarlar tarafından büyük bir destek gördü. Sarıla Cüretler'in taraftarların desteğine alkışlarla karşılık verirken tribüne açılan pankart dikkat çekti. Spor. Spor. Fenerbahçe. Fenerbahçe-Başakşehir maçı öncesinde o an, Altay Bayındır ve tribinde açılan pankart. Fenerbahçe-Başakşehir maçı öncesinde o an, Altay Bayındır ve tribinde açılan pankart. Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında Fenerbahçe ile Başakşehir karşı karşıya geldi. Sarı lacivert Vertlilerin kalecisi Altay Bayındır, maç öncesinde ısınma hareketlerine başladığı anda Ülker Stadyumu Şükrü Saraçoğlu Stadyumu dolduran taraftarlar tarafından büyük bir destek gördü. Sarı lacivertli file bekçisi taraftarların desteğine alkışlarla karşılık verirken tribünde açılan pankart dikkat çekti. Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında Medipol Başakşehir'i konuk etti. Ülker Stadyumu Şükrü Saraçoğlu spor kompleksinde oynanan karşılaşma öncesinde Sarı lacivertli taraftarlar, kaleci Altay Bayındır'ı adeta bağırına bastı. Isınma hareketleri için sahaya çıktı. Son dönemde gösterdiği performansla kamuoyunda eleştirilen ve hatta Karagümrük maçında bir kısım taraftarın tepki gösterdiği Altay Bayındır, maç öncesinde ısınma hareketlerini yapmak için yeşil zemine çıktı. Büyük destek gördü. Genç file bekçisi, bu sırada sarı lacivertli taraftarlardan büyük bir destek gördü. Altay Bayındır, Fenerbahçeli futbol severlerin desteğini gülerek ve alkışlayarak karşılık verdi. Pankart açıldı. Öte yandan Fenerbahçeli bir taraftar. Altay Bayındır'a destek olmak için tribünde bir pankart açtı. Pankarta biz senden razıyız. Son kale yıkılmaz rahatız. Altay Bayındır. Arkandayız. Ifadeleri yer aldı. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Bunun eski Fenerbahçeliler taşıdı. Bak. Ama haber de, bir devam ediyor değerli dostlar yaklaşık bir saattir bu ekranlarda ve diğer elimizle geçiyoruz. Üç araba birbirine girdi. Ölü ve yaralılar var değerli izleyenler. Adıyaman'da ortalık savaş alanına döndü. Üç otomobil birbirine girdi. Bir kişi öldü. On kişi yaralandı. Korkunç kaza Adıyaman Gölbaşı Karayon'la meydana geldi. Üç otomobilin birbirine girdiği zincirleme tarif kazasında bir kişi hayatını kaybederken 10 kişi de yaralandı. Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor. Haber. Haber. Güncel. Güncel. Adıyaman'da ortalık savaş alanına döndü. 3 otomobil birbirine girdi. Bir kişi öldü, 10 kişi yaralandı. Adıyaman'da ortalık savaş alanına döndü. 3 otomobil birbirine girdi. Bir kişi öldü, 10 kişi yaralandı. Korkunç kaza Adıyaman Gölbaşı Kara Yolunda meydana geldi. 3 otomobilin birbirine girdiği zincirleme trafik kazasında bir kişi hayatını kaybederken 10 kişi de yaralandı. Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor. Kaza, akşam saatlerinde Adıyaman Gölbaşı Karayolunun 15. kilometresinde meydana geldi. Kadir Erdem yönetimindeki Arun Tören idaresindeki ve Şeyho Bozkurt'un kullandığı otomobiller birbirleriyle çarpıştı. Zincirleme kazayı görenlerin ihbarıyla bölgeye sağlık ve kurtarma ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücüler ile otomobillerde bulunan Mehmet Karaca, Nuray Bozkurt, Ramazan Erdem, Elif Tören, Reyhan Ece Tören, Atilla Kösen. Serap Tören, Kır, ve Seval Tören ambulanslarla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedaviye alınan yaralılardan Serap tören, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor. DLA Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Genç Zeynep'i dövüp 37 ama haber bültenimiz devam ediyor değerli dostlar. Yaklaşık bir saatte bu ekranlardayız ve diğer haberimize geçiyoruz. Hullu eski Fenerbahçe'ler taşıdı. Farkatlılar değerli izleyenler. Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Hulusi'yi farka taşıdı. Dört kollu galibiyet geldi. İngiltere CHP'de 10. hafta mücadelesi. Hostie, Retanda United deplasmanından çıktı. Acun Ucal'ın sahibi oldu Hostie. Ayrshire New York Sturgemund'da oynanan karşılaşmadan 4-2'lik galibiyetle ayrıldı. Hostie'de sezon başında Fenerbahçe'den transfer olan Edlen, Percal maçta asist yaparken Ozan Tufan ağlar sarstı. Sitor. Sitor. Fenerbahçe. Fenerbahçe'nin eski futbolcuları hücuti farkı taşıdı. 4-gollü galibiyet. Fenerbahçe'nin eski futbolcuları bu City farka taşıdı. 4-gollü galibiyet. İngiltere Champions League'te 17. hafta mücadelesinde Hull City, Rotherham United deplasmanına çıktı. Açınırlıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, ASL New York Stadyumunda oynanan karşılaşmadan 4-2 lik galibiyette ayrıldı. Hull de sezon başında Fenerbahçe'den transfer edilen Pelkas maçta asist yaparken, Ozan Tufan ağları sarstı. İngiltere Cihan in 17. haftasında Rotterham United, Hull City'yi konut etti. ASL New York Stadyumunda oynanan müsabaka Hull City'nin 4-2'lik üstünlüğü ile sonuçlandı. Hull City'ye galibiyeti getiren golleri 44. dakikada Jaco Grijaves, 52. dakikada Cihurus Cidristi, 59. dakikada Ryan Youngman ve 85. dakikada Ozan Tufan kaydetti. Cihurus Cidristi'nin golünde asisti yapan isim Dimitris Percas oldu. Full bu sonuçla birlikte birlikte üst üste ikinci kez kazanarak 20 puana yükseldi. Rod Herham ise 21 puanda kaldı. Gelecek hafta, Lampburnu ağırlayacak. Rod Herham ise Joventry reklasmanına gidecek. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Altay Bayındır'a sürpriz. O pankartta neler yazdı. Arda'dan G Sarayı şoke eden hamle. Yıllar sonra Galatasaray'a geri dönüyor. En çok aranan haberler. İletişim, Yardım, Üyelik, Gizlilik Politikası. Buna Haber bültenimiz devam ediyor değerli dostlar. Yaklaşık bir saatte bu ekranlardayız ve diğer haberimize geçiyoruz. FETÖ hükümdüsü eski futbolcu yakalandı değerli izleyenler. Fethullahçı terör futbol yapılanmasına ilişkin davada aldığı 6 yıl 3 ay hapis cezası yargıtayca ona an eski futbolcu Ersin Güreler tutulandı. Kavaltılan bankası arttıran hesabı olan Güler'in Gül, Gül, Gül örgütün toplantılarına katıldığına dair hakkında beyan bulunduğu öğrenilir. Haber, haber, güncel. FETÖ hükümlüsü eski futbolcu Ersin Güreler yakalandı. FETÖ hükümlüsü eski futbolcu Ersin Güreler yakalandı. Fethullahçı terör örgütünün FETÖ futbol yapılanmasına ilişkin davada aldığı 6 yıl 3 ay hapis cezası yargılayıcı onanan eski futbolcu Ersin Güreler tutuklandı. Kapatılan Bank Asya'da artıran hesabı olan Gürelerin örgütün toplantılarına katıldığına dair hakkında beyan bulunduğu öğrenildi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü organize suçlarla mücadele şube müdürlüğü ekipleri, terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışma yürüttü. Ekipler, FETÖ'nün futbol yapılanmasına ilişkin davada yargılanan ve 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılan eski futbolcu Ersin Gülelerin beylikdüzünde olduğunu tespit etti. Kapatılan Bank Asya'da artıran hesabı olan ve örgütün toplantılarına katıldığına dair hakkında beyan bulunan Güleler, düzenlenen operasyonla yakalandı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan hükümlü, sevk edildiği adliyede tutuklandı dava hakkında İstanbul 32. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen FETÖ'nün futbol yapılanmasına ilişkin davada yargılanan Ersin Güreler 20 Ocak 2020'de verilen kararla silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan 6 yıl 3 ay hapisle cezalandırılmıştı. Yargıtay 3. Ceza Dairesi dosyaya ilişkin temiz incelemesini tamamlamış, 20 Temmuz'da verdiği kararda Güreler hakkındaki 6 yıl 3 ay hapis cezası hükmünü onamıştı. A Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. ana haber bültenimiz devam ediyor. Yaklaşık e, bir saattir bu ekranlardayız ve diğer haberimize geçiyoruz. Günün videosunda bugün küçük çocuk deşeri yaşadığı köpeklerin saldırma kameralara anberden yansıttı. Edirne'nin Ez ilçesinde sahipsiz köpeklerin küçük çocuğa saldırmaları güvenlik kamerasına yansıdı. Haber. Haber. Yaşam. Küçük çocuk dehşeti yaşadı. Sahipsiz köpeklerin saldırma anı kamerada. Küçük çocuk dehşeti yaşadı. Sahipsiz köpeklerin saldırma anı kamerada. Edirne'nin Ezil ilçesinde sahipsiz köpeklerin küçük çocuğa saldırma anları güvenlik kamerasına yansıdı. Edinilen bilgiye göre olay sabah saatlerinde Enizin Gazi Ömer Bey Mahallesi Platin dere Caddesi üzerinde bulunan market önünde yaşandı. Köpeklerin saldırısına uğrayan çocuğu çevrede bulunan vatandaşlar kucaklayarak kurtardı. Alışverişten çıkan 12 yaşındaki bu isimli çocuk yaklaşık 7-8 köpeğin saldırısına uğradı. Çocuğa köpeklerin saldırı anları ise güvenlik kamerasına yansıdı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye 112 acil sağlık görevlileri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından keşan devlet hastanesine sevk edilen uğur'unun bilincinin açık olduğu ve hayati tehlikeyi atlattığı belirtildi. İlla. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Şarkı paylaşıp intihar etmişti. Doktor babaya veda. Ak partiye katılmaları gündem olmuştu. Canlı yayında CHP iddiası. Eşini ve kayınpederini öldürüp intihar etti. En çok aranan haberler, iletişim, yardım, üyelik. Ana haber bültenimiz devam ediyor değerli dostlar. Yaklaşık bir saattir bu ekranlardayız ve diğer haberimize geçiyoruz. Genç Zeynep'i vahşice katletti. İşte caninin altı ceza değerli izleyenler. Genç Zeynep'i dövüp 37 yerinden bıçaklamıştı. Yargıta cezasını onat. Korkunç olay Muğla'da yaşanmıştı. 24 yaşındaki Zeynep şempınar geçtiğimiz yıl boksör olan. 27 yaşındaki erkek arkadaşı Selim Ahmet Kemaloğlu'nun evine gitmişti. Kil arasında çıkan tartışma sonrası Kemaloğlu Zeynep'in şempınarı dövüp 37 bıçak darbesiyle öldürmüştü. Olay sonrası tıklanan Kemal ondan Ve L. müebbet hapis cezası Yargıtay 1. Ceza Mahkümesi tarafından onaylanmış. Haber. Haber. Güncel. Genç Zeynep'i dövüp 37 yerinden bıçaklamıştı. Yargıtay cezasını onadı. Genç Zeynep'i dövüp 37 yerinden bıçaklamıştı. Yargıtay cezasını onadı. Korkunç olay yola yaşanmıştı. 24 yaşındaki Zeynep Şenpınar geçtiğimiz yıl boksör olan 27 yaşındaki erkek arkadaşı Selim Ahmet Kemaloğlu'nun evine gitmişti. İkili arasında çıkan tartışma sonrası Kemaloğlu, Zeynep Şenpınar'ı dövüp, 37 bıçak darbesiyle öldürmüştü. Olay sonrası tutuklanan Kemaloğlu'na verilen müebbet hapis cezası, yargıday birinci ceza dairesi tarafından onandı. Muğla Sıkkı Koçman Üniversitesi, MSK'ü, Sosyal Bilgiler Öğretmenliği bölümünden mezun olan Zeynep Şenpınar, geçen yıl 24 Mayıs'ta erkek arkadaşı boksör Selim Ahmet Kemaloğlu'nun Menteşe ilçesi Kötekli Mahallesi'ndeki evine gitti. İkili arasında çıkan tartışma sırasında Kemaloğlu, iddiaya göre Şenpınar'ı dövdü. Kemaloğlu, ardından mutfaktan aldığı ekmek bıçağını genç kızın göğsüne sapladı. Kendisini de yaralayan Kemaloğlu, sağlık ekiplerini aradı. İhbar üzerine gelen ekipler, Zeynep Şenpınar'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Polis gözetiminde hastaneye kaldırılan Kemaloğlu ise yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı. Polis ekiplerince yapılan incelemede Şenpınar'ın arkadaşına, Ahmet ile net bir şekilde bitti. Bir aydır hiçbir şekilde birbirimizle alakamız yok. Ben sadece aşırı alışkanlığın verdiğim üzüntüyü yaşıyorum. Şarttı belki de şeklinde mesaj gönderdiği ortaya çıktı. Selim Ahmet Kemaloğlu'nun cinayetin hemen ardından kendisine ait sosyal medya hesabından iki cana kıydınız, gözünüz aydın paylaşımını yaptığı belirlendi. Uzaklaştırma kararı aldırın, geri çekmiş. Zeynep Şenpınar'ın cinayetten iki hafta önce polis merkezine giderek, Kemaloğlu'ndan şiddet gördüğü iddiasıyla şikayetçi olduğu, 15 gün evden uzaklaştırma kararı aldırdığı ancak daha sonra şikayetini geri çektiği belirlendi.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 Öldürülenden kaynaklı hiçbir haksız eylem bulunmaksızın 37 bıçak darbesiyle Zeynep Şenpınar'ı öldürdüğünün sabit olduğuna dikkat çekilip, sanık, hiç güdüsel tatmin amacıyla öldürülene toplamda bu kadar çok bıçak darbesiyle saldırarak sırf öldürmüş olmak için öldürmüştür ifadeleri kullanıldı. Karar duruşması görüldü. Muğla Birinci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasında mahkeme heyeti, Kemaloğlu'na iyi hal indirimi uygulayarak müebbet hapis cezasına çarptırdı. Şenpınar ailesinin avukatları, yerel mahkemenin kararıyla ilgili olarak itirazda bulundu ve dosya İzmir Bölge Adli Mahkemesi 1. Ceza Dairesine gitti. İstinaf Mahkemesi, yapılan itirazı reddederek verilen kararı hukuka uygun buldu. Yargıtay cezayı onadı. İstinafın kararı sonrasında temiz isteminde bulunuldu ve dosya Yargıtay 1. Ceza Dairesine gitti. Daire heyeti dosyayla ilgili olarak temiz incelemesini tamamladı. Değit, Sanığın ceza ehliyetine ilişkin alınan raporun yetersiz ve usulüne uygun olmadığına ve sanık hakkında söz konusu eylemin canavarca hisle, eziyet çektirerek ve beden bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı işlenmesi nedeniyle ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasından hüküm kurulması gerektiğine yönelik itirazları reddetti. Daire heyeti, Zeynep Şenpınar'ın Katili Selim Ahmet Kemaloğlu'na verilen müebbet hapis cezasını onadı. D.D.A. İki çocuk annesi kadının feci sonu. İş yerinde başından vurulmuş halde ölü bulundu. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. 3 araba birbirine girdi. Öl... Ana haber bültenimiz devam ediyor değerli dostlar. Yaklaşık bir saattir bu ekranlardayız ve diğer haberimize geçiyoruz. Toplantıda dikkat çeken anlar yaşandı. Kürsüde saçlar kestiler. Bunu yapmak zorundaydım dedim. İstanbul Barosu toplantısına dikkat çeken anlar yaşandı. Kürsüde saçlarını kestiler. "Bunu yapmak zorundayım" dedi. İstanbul Barosunun yeni başkanlarının seçeceği ilkinci genel kurulu toplantısının ilk günü dikkat çeken anlara sahne oldu. Toplantıda kürsüye çıkan iki kadın avukat, bir kadınlara destek vermek amacıyla saçlarını kesti. Önce ilke çağdaş avukatlar. Grubu sözcüsü avukat Selin Nakiboğlu İranlı kadınların özgürlük ve laiklik simgesi olmuş Mahsa Amini için bunu yapmak zorundayım dedi. Haber Haber Güncel İstanbul Barosu toplantısında dikkat çeken anlar Kürsüde saçlarını kestiler Bunu yapmak zorundayım İstanbul Barosu toplantısında dikkat çeken anlar Kürsüde saçlarını kestiler İstanbul Barosu toplantısında dikkat çeken anlar. Kürsüde saçlarını kestiler. Bunu yapmak zorundayım. İstanbul Barosu'nun yeni başkanının seçileceği 52. Genel Kurul toplantısının ilk günü, dikkat çeken anlara sahne oldu. Toplantıda kürsüye çıkan iki kadın avukat, İranlı kadınlara destek vermek amacıyla saçlarını kesti. Önce İlke Çağdaş Avukatlar grubu sözcüsü Avukat Selim Nakipoğlu, İranlı kadınların özgürlük ve la simgesi olmuş Mahsa Amin'i için bunu yapmak zorundayım." dedi. Dünyanın en büyük barolarından biri olan İstanbul Barosu'nun yeni başkanının seçileceği 52. Genel Kurul toplantısı Hali Kontre merkezinde başladı. İki gün sürecek olan genel kurulda 8 avukatlık grubundan 9 aday başkanlık için yarışıyor. Toplantının ilk gününe İranlı kadınla destek vermek isteyen iki kadın avukatın, konuşmalarından sonra kürsüde saçlarını kesmesi damgasını vurdu. İstiklal Marşı'nın okunması ve saygı duruşuyla başlayan genel kurulda, Başkanlık Divanı seçimi yapıldı. Bir yıl içinde hayatını kaybeden avukatların isimleri okundu. İki dönem üst üste başkan seçilen ve bu genel kurulda aday olmayan İstanbul Barosu Başkanı Mehmet Durakoğlu, son kez açılış konuşması yaptığını belirterek, vefat eden avukatların mesleğe olan katkılarının yaşatılacağını ifade etti. Saçlarını keserek destek mesajı verdiler. Genel kurumda aday olan avukat gruplarının temsilcileri tek tek kürsüye çıkarak konuşmalarını yaptı. Konuşmalarda hukukun üstünlüğünün korunması ve adil yargılama koşullarının sağlanması için mücadele verilmesi gerektiği vurgulandı. Grup temsilcilerinin birbirleri hakkındaki eleştirileri de salonda zaman zaman gergin anlar yaşanmasına neden oldu. Kürsüde konuşma yapan temsilcilerden iki kadın avukat, İran polisi tarafından gözaltına alındıktan sonra hayatını kaybeden 22 yaşındaki Mahsa Amini için yapılan protestolara destek vermek amacıyla saçlarını kesti. Bunu yapmak zorundayım. Önce İlke Çağdaş Avukatlar Grubu Sözcüsü Avukat Selim Nakipoğlu, İranlı kadınların özgürlük ve layıklık simgesi olmuş Mahsa Amini için bunu yapmak zorundayım. Mahsa Amini için, dünyadaki kadınlarla dayanışma için diyerek kürsüde saçlarını kesti. D.L.A. Sevgilisi Zeynep Şenpınar'ı katletmişti. Boksör Selim Ahmet Kemaloğlu için flaş karar. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Üç araba birbirine girdi. Ölü ve yaralılar var. Mahalleli biri kadın iki kişiyi linç etmeye çalıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sosyal medya düzenlemesi açıklaması. En çok aranan haberler. İletişim. Yardım. Üyelik. Gizlilik politikası. Yasal uyarı. Haber bültenimiz devam ediyor. Yaklaşık değerli dostlar biz saattir bu ekranlardayız ve diğer haberimize geçiyoruz. Türkiye'nin konuştuğu il ilçede eylem hazırlığı harekete geçirdi değerli izleyenler. Eylem istihbaratı harekete geçti. Türkiye'nin konuştuğu ilçeye giriş sınırlaması getirdi. Bartın'ın Amasra ilçesinde yaşanan maden faciasında 41 kişi hayatını kaybetmişti. Türkiye yasak boğan olayın ardından eylem istibaratı alan Bartın valiliği Amasra ilçesine girmek isteyenlere sınırlama getirdi. Eylem için gelenlerin şehre girişi yasaklanmış. Haber. Haber. Güncel. Eylem istihbaratı harekete geçirdi. Türkiye'nin konuştuğu ilçeye giriş sınırlaması getirildi. Eylem istihbaratı harekete geçirdi. Türkiye'nin konuştuğu ilçeye giriş sınırlaması getirildi. Bartın'ın Amasra ilçesinde yaşanan maden faciasında 41 kişi hayatını kaybetmişti. Türkiye'yi yasa boğan olayın ardından eylem istihbaratı alan Bartın valiliği Amasra ilçesine girmek isteyenlere sınırlama getirdi. Eylem için gelenlerin şehre girişi yasaklandı. Bartın Valili, Türkiye Taşkömürü Kurumu, TTK, Amasra mülisesesine ait maden ocağında meydana gelen patlamaya ilişkin eylem yapma amaçlı kente geldiği değerlendirilen kişilerin Amasra'ya girişinin 3 gün süreyle yasaklandığını bildirdi. Valilikten yapılan açıklamada, 14 Ekim'de meydana gelen maden kazasıyla ilgili kente il dışından farklı grupların gelerek çeşitli eylemlerde bulunabileceği bilgisinin edinildiği belirtildi. Bartın'daki faciadan çok acı görüntü. Babasından gelecek güzel haberi bekleyen genç, ben bu acıya dayanamam. Açıklamada, İl İdaresi Kanunu uyarınca valinin, suç işlenmesini önlemek, kamu düzen ve güvenini korumak için gereken tedbirleri aldığı aktarılarak, şunlar kaydedildi. Vali, Kamu düzeni veya güvenliğinin olan hayatı durduracak veya kesintiye uğratacak şekilde bozulduğu ya da bozulacağına ilişkin ciddi belirtilerin bulunduğu hallerde 15 günü geçmemek üzere ildeki belirli yerlere girişi ve çıkışı kamu düzeni ya da kamu güvenliğini bozabileceği şüphesi bulunan kişiler için sınırlayabilir. Belli yerlerde veya saatlerde kişilerin dolaşmalarını, toplanmalarını, araçların seyirlerini düzenleyebilir veya kısıtlayabilir ve ruhsatlı da olsa her çeşit silah ve merminin taşınması ve naklini yasaklayabilir. Bartın Amasra'daki maden faciasıyla ilgili kahreden detay. Arkadan bırakamam değil. Bu bağlamda, mevzuat doğrultusunda çeşitli eylem ve etkinliklere katılmak üzere ilimize geldiği değerlendirilen şahısların, bireysel veya toplu bir şekilde muhtelif araçlarla Amasra ilçesi mülki sınırları içerisine, jandarma bölge sahip, girişleri 22 Ekim saat 00.01'den 00 24 Ekim saat 23:59'a A kadar 3 gün süreyle yasaklanmıştır. A- Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. 3 araba birbirine girdi. Ölü ve yaralılar var. AK Partili isimli halk ekmekli yetkilileri arasında gerginlik. Liseli öğrencinin tuvalette başına gelen olay, okulundan etti. En çok aranan haberler. İletişim. Yardım. Üyelik. Gizlilik politikası. Yasal uyarı. RSS. Son dakika haber haber <gülüyor> bültenimiz devam ediyor değerli dostlar yaklaşık bir saattir bu ekranlardayız ve diğer haberimize geçiyoruz tam altı gol Fenerbahçe'de istenmedi Almanya'yı salladı değerli izleyenler Fenerbahçe'de istememişti Almanya'ya salamayla devam ediyor. Mergen ha show yaptı ama Lenspink son dakika geri dönmüş. Almanya Bundesliga'nın 10. haftasında Arsburg ile RG Lenspink karşı karşıya geldi. ve Arena'da oynanan müsabaka 3-3'lük beraberlikle sonuçlandı. Ev sahibi Arsburg transfer döneminde feyabahçıları kiralanan Mergen ha kaydettiği bir golün yanı sıra 2 de asist yaparak yıldızlaştı. Lenspink ise 3-0 geriye düştüğü karşılaşmalar Son dakika da gollerle 3-3'lük eşitliği yakaladır. Spor. Spor. Fenerbahçe. Fenerbahçe de istenmemişti. Almanya'yı sallamaya devam ediyor. Mergin Berisharşov yaptı ama Leipzig son dakikada geri döndü. Fenerbahçe de istenmemişti. Almanya'yı sallamaya devam ediyor. Mergin Berisharşov yaptı ama Leipzig son dakikada geri döndü. Almanya Bundesliga'nın 11. haftasında Augsburg ile RB Leipzig karşı karşıya geldi. WWK arenada oynanan müsabaka, 3-3'lük beraberlikle sonuçlandı. Ev sahibi Augsburg'da transfer döneminde Fenerbahçe'den kiralanan Mergin Berisha kaydettiği bir golün yanı sıra iki de asist yaparak yıldızlaştı. Leipzig ise 3-0 geriye düştüğü karşılaşmada son dakikalarda attığı gollerle 3-3'lük eşitliği yakaladı. Almanya Bundesliga'nın 11. haftası müthiş bir çekişmeye sahne oldu. Augsburg'un RB ile konut ettiği misafaklarda adeta gol yağmuru yaşandı. WWK arenada oynanan karşılaşma, 3-3'lük eşitlikle sonuçlandı. Augsburg ile maçı. Ev sahibi Augsburg'un gol 34. dakikada penaltıdan Mergin Berisha, 51. dakikada Ermedin Demirovic ve 64. dakikada Ruben Vargas kaydetti. Leipzig'in sayıları ise 73. dakikada Ondre Silva, 89. dakikadan Kunku ve 90. dakikada Nolo Aramos'tan geldi. Augsburg'da AGO, 66. dakikada kırmızı kartla oyundan ihraç edildi. Bu sonucun ardından 3 maçtır kazanamayan Augsburg, 14 puanla 12. sırada yer aldı. Yenilmezlik serisini 4 maça çıkaran Leipzig ise 16 puanla 9. sırada yer buldu. Leipzig, Gelecek hafta Leverkusen'i konut edecek. Augsburg ise Stuttgart deplasmanına gidecek. Augsburg'da Mergün Berishaşoğlu. Augsburg'un sezon başında Fenerbahçe'den kiraladığı Mergim Berisha, gösterdiği performansla adından söz ettirmeye devam ediyor. Bir gol iki asist. Berisha, karşılaşmada attığı bir golün yanı sıra Demirovic ve Vargas'ın sayılarında da asisti yapan isim oldu ve yıldızlaştı. Performansı büyüledi. Fenerbahçe'de hücuma yapılan takviyelerin ardından kadroda düşünülmeyen ve Augsburg'a kiralanan Berisha, bu sezon Bundesliga'da çıktığı 6 maçta 2 gol 4 asistlik bir oyun sergiledi. En çok aranan haberler İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS Son dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa,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 de sona arıyor değerli izleyenler daha fazla haber okumak istiyorsanız haber sevzon tarih haber.coma bekleriz se yer reklamlar tıkarak bizleri destek verebilirsiniz daha mutlu daha huzuru ve daha böyle bir Türkiye'de uyanmak dileğiyle. İyi akşamlar diye Soç çıkar